değerli sanat okuyanlar Tarık Haber bütün karşınızdayız ben Deniz Zümetal. Harika haber nota kolona haber ülkesi başlıyor. Yapacak 23 gün 1'e kadar programlar daha günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim. Haberül serimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtım olacak. İllam Tarık Haber. Değerli dostlar. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber. Twitter.com/mazret grant 308 YouTube, Tark Haber TV ve VK Mert Harik hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Eğer sosyal medya kanallarımıza talacak olursak bir Live'da yayındayız. bir Live kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Canlı yayında yayın canlı yayın kanalımız Tarık Habert bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Likede yayındayız değerli dostlar. like kanalımız Tarık Habert Hüren bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch kanalımıza yayınlayız değerli dostlar Twitch kanalımız Sarkaver TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar Twitter'da sessiz odalar var, malumunuz Twitter'da sessiz odalarda yayındayız, değerli ciyenler hepinizi bekleyin. Ve değerli dostlarımın olayda yayındayız. Ne olay kararımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İyi ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Sosyal medya yasalamıştı açıklama geldi. Binlerce erkek kız olmak için bekliyor dedi. Sosyal medyaya yasalamıştı. Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi profesör Doktor Ahmet Akran cinsiyet değiştirme ile ilgili gündem olan binlerce erkek kız olmak için bekliyor. 2030'da kadar devam edecek açıklamaları sonrası İstanbul'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim'den açıklama yapıldı. Başkemlikte yapılan açıklamada cinsiyet değiştirme ambletlerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildireceğiz. Sosyal medyaya sızdırılmıştı. Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın'ın cinsiyet değiştirme ile ilgili gündem olan binlerce erkek kız olmak için bekliyor. 2030'a kadar devam edecek açıklamaları sonrası İstanbul'daki Zeynep Ramin Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başlekimliğinden açıklama yapıldı. Başlekimlikten yapılan açıklamada, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğu bilinildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın tarafından ortaya atılan cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başvekimliğinden açıklama geldi. kimlikten yapılan açıklamada cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğu açıklandı. Bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Başvekimlik açıklamasında, Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen Zeynep Kamil'de de 2700 erkek kız olmak için bekliyor tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup, bu ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Sosyal medya bu sözleri konuşuyor. Profesör Doktor Ahmet Akın, Binlerce erkek kız olmak için bekliyor. 2030'a kadar devam edecek. Ne olmuştu? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın'ın bir konuşmasında yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Profesör Doktor Akın, Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4000 kızın erkek olmak Zeynep Kamil Hastanesi'nde ise 2700 kızın erkek olmak için beklediğini ileri sürerek ve ben şuna eminim yüzde 99 hiçbir sorun yok, yönlendirilmiş, özendirilmiş ifadelerini kullanmıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi o iddialara ilişkin açıklama yayınlamıştı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İlce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından, Cerrah Paşa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı için çok sayıda kişinin sıra beklediği iddialarında yer verilen hasta sayılarının gerçeğin çok üzerinde ve abartılı olduğu bildirilmişti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 2 yaşındaki çocuğun feci sonu. Sapık her yerde aranıyor. Çırık. Son haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.11'e kadar bu ekranlarda Değerli izleyenler, Türkiye'ye pasaportsuz mu girecekler? Merak edilen soru yanıt buldu. Değerli izleyenler, son dakikada benimle Dışişleri Bakanlığı'nın Norveç Aşkırması geldi. Türkiye'ye pasaport pasaport muafiyeti iddialarına ilişkin dikkat çeken bir aşrama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında Hangi bir anlaşmanın imzalanmadığı bildirildi. Öte yandan geçici düzenleme çerçevesinden 15 batı başlarına 6,5 aylık yani geçici bir süre için çiftlik kimlikleri ile seyahat imkanı sanılacağı açıklanmış. Son dakika Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç açıklaması. Türkiye'ye pasaportsuz mu girecekler? Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanlığından Norveç vatandaşlarına pasaport muafiyeti iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye ziyareti sırasında herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığı bildirildi. Öte yandan, geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6-5 aylık yani geçici bir süre için çiftli kimlikleriyle seyahat imkanı sağlanacağı açıklandı. Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tancı Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anlıken Hüttfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çiftli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti. Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Merakla beklenen açıklama geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Hütfeld'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı. Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu Çftlik birlikte seyahat hakkı tanınacaktır il bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti Aa, Buna sayfaya dönmek için tıklayınız Haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-27'ye kadar, 21'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Haberler artı arda geliyor. Türkiye sarsıldı. Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü. Beş bize korkunç haberler geldi. Tekrar Burak tek Tekter. İsimli şahıs boşandığı eşi Cansu Sezel İbdört Yollu Selim Ali Tekeri çok yaralı ve polise teslim oldu. Bir başka korkunç olay ise İzmir'de yaşandı. Gaziemir ilçesinde polis memuru babayı çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Antalya'da ise cinnet getiren, cinnet get geçiren baba çocuğunu ve eşini av ederek öldürdü. Aynı saatte intihar eden baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 şehirden değişik haberleri art arda geldi. 5 çocuk ve 2 kadın öldürüldü. 3 şehirden peş peşe korkunç haberler geldi. Tekirdağ'da Burak Tekler, 24 isimli şahıs, boşandığı eşi Cansu Sezer, 24 ile oğlu Selim Ali Tekler'i 3 bıçaklayarak öldürdü ve polise teslim oldu. Bir başka korkunç olay ise İzmir'de yaşandı. Gazilir ilçesinde polis memuru baba 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Antalya'da ise cinnet getiren baba, İki çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü. Ayrı silahla intihar eden baba, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'da yaşanan olay, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı çiftlik önü mahallesinde meydana geldi. Markette kasaplık yapan Burak Tekrer ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı. Boşanmanın ardından Cansu Sezer, Oğlu Selim Ali tekleri de yanına alarak başka bir eve yerleşti. Dün gece yarısı eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tekler, evdeki bıçakla önce eski eşi Cansu Sezer'i, ardından da oğlu Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra evden kaçtı. Sesleri duyanlar ihbar etti. Daireden gelen sesleri duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cansu sezel ile oğlu Selim Ali Tekler'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaçan Burak Tekler, bir süre saklandıktan sonra sabaha karşı polise giderek teslim oldu. Tekler'in ifadesinde, oğlunu görmek için gittiği evde eski eşiyle tartıştıklarını belirterek, ailesine laf söylemesi üzerine sinirlendiğini anlattığı belirtildi. Cinayetlerin ardından intihar etmeyi denediğini ancak sonra vazgeçtiğini söyleyen Tekler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis baba iki çocuğunu öldürüp intihar etti. Alınan bilgiye göre, 9 Eylül mahallesinde yaşayan Meyar, eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdü. Ama daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Diğer yandan İzmir Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, cinnet geçiren polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi. Antalya'da da baba cinneti. Olay, Bozdoğan mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bom getirdiği cinnetin ardından av tüfeğiyle 3 yaşındaki kızına, 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekte intihar eden şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA, DHA. Ana sayfaya dön... Ana haber ürgenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Terörist programmasında boyut atlamışlardı. Skandal görüntü açıklama geldi değerli izleyenler. Türkiye'nin NATO yedik sürecini veto ettiği İsveç'ten gelen skandal görüntüler sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Sakon'daki bazı sembol binalara terör örgütü PKK'nın ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın post, posterlerinin yastırmasının ardından İsveçli İşleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşımda olan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığı bildirildi. Haber. Haber. Dünya. Terör propagandasında boyut taklamışlardı. Şıkandal görüntüler sonrası İsveç'ten dikkat çeken açıklama. Terör propagandasında boyu taklamışlardı. Şıkandal görüntüler sonrası İsveç'ten dikkat çeken açıklama. Türkiye'nin NATO üyelik sürecini veto ettiği İsveç'ten gelen çıkandal görüntüler... ...yansıtılmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşımda olan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığı bildirildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı... Terör örgütü YPVPKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu. İlgili tedbirler alınmıştır. Bakanlıktan yapılan açıklamada manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada için tüm desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır ifadeleri kullanıldı terör örgütü olan kütül açıkça kınıyoruz. Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı. Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan kütül açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı anninde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve bütün şiddetleri reddetti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yurt, A Muhabirine yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi. Yurt, polis, Stockholm'de Global Avici Arena spor salonundaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'daki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti, dedi. Terör örgütü YP ve İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, Projeksiyonla terör Telor örgütüne ait sembollerin başkent Stoçkolm'daki tarihi belediye binasına ve Globeen Avicii Arena spor salonunun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bir devam ediyor yaklaşık 23 21'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Moral bozuldu. Feyyaz Bahçe geçerse dünya Ömerken ikinci sıradan tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonlardaki ikinci ön elime turundan katılma hakkını elde etti. Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre'nin Nyon, kendindeki UEFA merkezinde yapılan kural çekiminin ardından belirlendi. Böylece gruplara kazanmak için üç ön elime turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisini erinmesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak? Dünya devi. Süper Ligi ikinci sıradan tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkını elde etti. Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Lyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Böylece, gruplara kalabilmek için üç ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin, ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Fenerbahçe'nin, Ukrayna temsilcisini elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve 3 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Lyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev oldu. Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'de oynayacağı ilk maç Polonya'da oynanacak. Lüvence maçı ise İstanbul'da. İlk maçlar 19-20 Temmuz, Lüvence'ler 26-27 Temmuz'da oynanacak. Kiev elerse diğer rakipleri kimler olacak? Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisini ellemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Dinamo Kiev elemesi halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Monaco, Sturm Graz, Unione de. İrland AYK Alarmacı takımlarından birisi olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emeklilik olasılığı daha yüksek. Galatasaray'da bilinmezlik sona eriyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21'e 23, kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Peş peşe gelen zamdan ardından akaryakıt fiyatları için yeni açıklama geldi değerli izleyenler. Akaryakıt 2 yeni koyuyor. Akarik fiyatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir aşamada Hazine Maliye Bakanı'nın nebatiden geldi. Nebati girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde fiyatlara etkiliyor. Büyük ölçüde, ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz diye. Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama, beklentilerden kaynaklanan, benzin ve motorin fiyatına gelen zamlar ekonomi yönetiminin de gündemindeki yerini koruyor. Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Din Nebati'den geldi. Nebati, girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz dedi. Azine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat'i akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu. Tüm dünya ülkelerinin enflasyonla savaştığını bir kez daha yineleyen bakan Nebat'i, petrol fiyatlarının olan dışı bir artış yaşadığını dile getirdi. Nebat'i Adana'da iş dünyası buluşmasında yaptığı konuşmasında, Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler istisnasız yüksek enflasyon yaşıyor. Petrol bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Doğalgaz ise 2020'den bu yana 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 241 milyar lirayı aşan bir vergi gelirinden vazgeçiyoruz diyen Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz diyerek milyonlara seslendi. Akaryakıt fiyatları 30 lirayı geçti. Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise Dolar-TL grup ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda. Rahatsız edici düzeyde. AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, kompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Aşe Bir gün başı aerobik jimnastik dünya şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi oldu. Milli jimnastikçi Ayşe bir gün 10 başı dünya ikincisi oldu. Milli jimnastikçi Ayşe bir gün başı aerobik jimnastik dünya şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi oldu. Rekabul sporcusu Ayşe bir gün başı ortağizde düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonası tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, buymara eskentinde düzenlen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hayatını kaybetti değerli izleyenler son dakika haberine göre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozda sosyal medya hesabından Şükrü Çağlar için taziye mesajı yayınladı. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Şükrü Çağlar için taziye mesajı yayınladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, 46, adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Bakan Bozdağ'dan taziye mesajı. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, ''Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsallığı ve sabır dilerim. Rabb'i, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin.'' Metanı Cennet, Makamı Ali Olsun inşallah ifadelerini kaydetti. DDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı. Ona haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Kadir Şeker hakkında kritik gelişme yaşandı değerli izleyenler. Kadir Şeker, Konyalı sevgilisinin talep düşündüğü, bir kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyor. Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay haber cezası yargıtay tarafından bozulmuştu. Kadir Şeker'in yeni yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak. Kadir Şeker hakkında kritik gelişme. Tarih belli oldu. Yeniden hakim karşısına çıkacak. Kadir Şeker... Konya'da sevgilisini darb ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyor. Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelendi. Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi. Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak. Tüm ümidimizi 5 Temmuz'a bırakmış olduk. Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa alada A muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yargıdayın bozma ilanının 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldiğini söyledi. Alağdağ, mahkemenin 3 günlük bir çalışması sonucu bugün yine Uyak'tan takip ettiğimiz kadarıyla bir tensip tutanağı var ancak içeriğini göremiyoruz. Duruşma günü var. 5 Temmuz 2022 saat 14.00 şeklinde ifadelerini kullandı. Alada, şeker hakkında tahliye beklentilerine ilişkin de bu. Hepimizin çok beklediği, ümitle beklediği o sevinci şimdilik yaşayamadık. Diyoruz ki şayet tahliye kararı vermiş olsaydı bundan hepimiz haberdar olurduk ama duruşma günü beklenenden çok daha yakın, kısa bir tarihi. Artık tüm ümidimizi, beklentimizi duruşma günü olan 5 Temmuz tarihine bırakmış olduk diye konuştu. Olan. Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Merkez Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti. Aksız tahrik indirimi Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker'e, kasten öldürme suçundan mehbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrip nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikim derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami halde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti. A. Bana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23 ile bile kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Minis ile motora bindiği sevgilisi bakın ne dedi değerli izleyenler Kuş uçu dizisinde aslı karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner, bir süredir Seda Sevnoğlu Olcay Engin ile aşk yaşıyor. Miray Daner ve Engin birlikte görüntülerdi. Olcay Engin Süper Minis ile motora binen sevgilisi göründüğünde bakın ne dedi. Cial. Kuş uçuşunun aslısı Miray Döner süper minisiyle motora bindi. Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne dedi. Kuş uçuşunun aslısı Miray Döner süper minisiyle motora bindi. Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne dedi. Kuş uçuşu dizisinde aslı karakteriyle büyük ve emi toplayan Miray Döner bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de aşk yaşıyor. Miray Döner ve Engin birlikte görüntülendi. Oğulcan Engin Süperminisi ile motora binen sevgilisi görüntülenince bakın ne dedi. Son günlerde Kuş Uçuşu dizisindeki performansı ve cesur sahneleriyle gündemde olan Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile görüntülendi. Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Daner Süperminisi ile motora binince sevgilisi, muhabirlere diktat çeken bir uyarıda bulundu. Düzgün bir fotoğraf olur değil mi? Miray Daner Önceki gün sevgisi Oğuncan Engin ile Arnavıkköy'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı motorsiklete binen oyuncu, trafik kurallarına ummayı ihmal etmedi. Milliyetin haberine göre, sevgilisi Oğuncan Engin gibi kaskını takan daler, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi. Oğuncan Engin, sıkışan trafikte basın mensuplarına, düzgün bir fotoğraf olur değil mi? diyerek sevgilisinin giydiğimini eteğine önlem almak istedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yargının nevasından mini etik. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 25 21e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Aplazona yani gelen olanlar dikkat. Meteoroloji uyardı. Sağlık ki. Son dakika haberine göre Meteorolojik yapılan son dakika açıklamasına göre hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. MGM'den yapılan son dakika uyarısına göre İşe geniş anadolu'nun Kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri edenebilecek Sakarya, Yakır, Şehir, Özgat, Kars ve Ardahan çevreleri ile ve Konya'nın Kuzey, Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök görüntülü sağanak yağıştı. diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Son dakika Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı Bölge bölge son durum. Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden MdM yapılan son dakika açıklamasında hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Günden yapılan son uyarılara göre İççelgi, İç, iç Anadolu'nun kuzeybatısı, batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Gözgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleriyle Isparta ve Konya'nın kuzeyi, Borgun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Son dakika haberi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, MdM, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeyi, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bildirildi. Yağış uyarısı yapıldı. Bugünden yapılan açıklamada, İkçelgi, i̇ç Anadolu Kuzey Anadolu'nun Kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Gözlat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleriyle Isparta ve Konya'nın kuzeyi, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde çorum çevreleriyle yarın, Cumartesi, Öğle saatlerinden sonra Afyon-Karahisar çevreleriyle Eskişehir'in güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı nasıl olacak? Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 3 yıl için uyarı. Yağışların, bu akşam saatlerinde çorum çevreleriyle yarın, cumartesi, Öğle saatlerinden sonra Afyon-Karahisar çevreleriyle Eskişehir'in güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden anisel, su baskını, yıldırım, genel donu yağışı ile yağış alınında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-60 km ise, Olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge bölge son durum. Marmara. Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sanat ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 s olarak esmesi bekleniyor. Edirne 15 derece, 29 derece. Parçalık, zamanla çok bulutlu. Yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 19 derece, 27 derece. Parçalı bulutlu. Kocaeli 17 derece, 30 derece. Parçalı bulutlu. Yalova 18 derece, 26 derece. Parçalı bulutlu. Ege. Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Kıtahya çevreleri ve Afyonkarahisar'ın kuzey ilçeleriyle yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra iç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yakı yıllarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 s olarak esmesi bekleniyor. Denizli 20 derece, 36 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Yarın, Cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir 21 derece, 32 derece. Parçalı ve az bulutlu. Kütahya 13 derece, 26 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatleriyle yarın, Cumartesi. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Manisa 20 derece, 34 derece, parçalı ve az bulutlu. Akdeniz. Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu. Yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 22 derece, 35 derece, az bulutlu. Antalya 25 derece, 31 derece. Parçalı ve az bulutlu. Isparta 16 derece, 32 derece. Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Mersin 25 derece, 31 derece. Az bulutlu. İç Anadolu. Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleriyle Konya'nın kuzey ilçeleri, yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Eskişehir'in güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 15 derece, 28 derece, parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneliyle yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir 14 derece, 26 derece. Parçalı ve çok bulutlu. bu akşam saatleriyle yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Konya 16 derece. 29 derece parçalı bulutlu. bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sivas 11 derece 28 derece parçalı bulutlu batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. bu akşam saatleriyle yarın cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin içi kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bolu 13 derece 24 derece Parçalı ve çok bulutluk, bu akşam saatleriyle yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Düzce 17 derece, 28 derece. Parçalı ve çok bulutluk, yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Tastamonu 12 derece, 26 derece. Parçalı ve çok bulutluk, bu akşam saatleriyle yarın, cumartesi, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sınıf 20 derece, 25 derece. Parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz. Parçalı ve çok bulutluk, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Trabzon'un doğu ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 15 derece, 29 derece. Parçalı bulutlu gümüşhane 15 derece 27 derece parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun 18 derece 25 derece parçalı bulutlu Trabzon 20 derece 25 derece parçalı ve çok bulutlu iç ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Doğu Anadolu parçalı ve az bulutlu yarın cumartesi Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 11 derece, 27 derece. Parçalı bulutlu. Kars 10 derece, 25 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Yarın, cumartesi, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Malatya 18 derece, 35 derece. Parçalı ve az bulutlu. Van 15 derece, 29 derece, parçalı ve az bulutlu, Güneydoğu Anadolu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 19 derece, 40 derece, az bulutlu ve açık. Gaziantep 22 derece, 39 derece, az bulutlu ve açık. Silt 25 derece, 38 derece, az bulutlu ve açık. Şanlıurfa 24 derece, 41 derece. Az bulutlu ve açık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 2 yaşın. Haber bölgenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21'e kadar bu ekranlarda ister dostlar. Gün videosunda bugün pes artık delirtti. eski getir, yeni götür tarif şaşkına uğraktım. Eser yurtta bir ayakkabıcı gelen çift, eski getir yeni götür tarifesiyle ayakkabı çaldı. Bir poşette evden getirdiği eski ayakkabı çaldı. İşyerin güvenlik kamerası ile an bir an yansıtır. Eser yurtta pes Eskiyi getir yeni götür tarifesiyle ayakkabıyı çaldı. Esenyurt'ta bir ayakkabıcıya gelen çift eskiyi getir, yeniyi götür tarifesiyle ayakkabı çaldı. Bir poşette evden getirdiği eski ayakkabılarını bırakan kadın, sonrasında beğendiği ayakkabıları poşete koyarak yanındaki adamla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan arasında bulvarında yaşandı. İddialara göre, Müşteri gibi ayakkabı buktanına giren bir çift modellere bakmaya başladı. Kadın bendi ayakkabının ayağına uygun numarasını denerken, yanındaki adamda yaşanan hırsızlığın fark edilmemesi için kadının önünü kapattı. Daha sonrasında yanında getirdiği poşetten etki ayakkabısını çıkaran kadın, bendi modeli ayakkabısını yer değiştirdi. Olayın ardından çift kayıplara karışırken, yaşanan o hırsızlık anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bakınca fark ettik. Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan büktan çalışanı Fatih Altuncuk, bir çift büktana gelerek ayakkabı bakmaya başlamış. Daha sonrasında ayakkabı beğenerek numarasını istemişler. Yanındaki adamlar kadının önünde durduğu için ürünü fark etmemişiz. O sırada kadın, yanında getirdiği poşetten eski ayakkabılarını çıkartmış ve beğendiği ayakkabı ile yer değiştirmiş. Biz olayı daha sonra anladık. Sayım sırasında çalınan modelden eksik olduğunu anladık. Güvenlik kamerasına baktığımızda yaşanan olayın fark etti. Kadının bıraktığı ayakkabıları da buldu. Tabi onları çöpe attı. Bizim eskiyi getir, yeniyi götür gibi bir kampanyamız yok. Elhalde kadın durumu o şekilde anlamış dedi. İddia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-21 kadar da ekranlardayız. Değerli izleyenler için. Sözler sertleşiyor. Özel hayatın hakkında bildiklerimi aile hür hürmeten konuşmuyorum dedi. Siyasi polemiklerin son sonuncusu eski TBMM Başkanı Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metin arasında yaşanıyor. Arınç Kral Çıplak deri, demenin zamanı gelmiştir ifadeleri kullanmıştı. Metin'e de buna karşılık inşallah partimizden de iraç olur gider karşılığını vermişti. Arınç bu sözlerin ardından Twitter'dan sert bir açıklama yayınladı. Metinlerden ise yanıt gecikmedi işte detaylar. O da. O da. Gürtücük ya. Harınç Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor, özel hayatın hakkında bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Arınç Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor, özel hayatın hakkında bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Siyasi polemiklerin sonuncusu eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, üyelike üyesi Bülent ile eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner arasında yaşanıyor. Arınç, Kral çıplak demenin zamanı gelmiştir ifadelerini kullanmıştı. Metinlerde de buna karşılık, inşallah partimizden de ihraç olur gider karşılığını vermişti. Arınç bu sözlerin ardından Twitter'dan sert bir açıklama yayınladı. Metiner'den ise yanıt gecikmedi. İşte detaylar. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı yüksek İzpişar'a Kurulu YG, üyesi Bülent Arınç, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden başlattığı zirvede yaptığı konuşmada, tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabına dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen başkaşa gelirler havanın güzelliğinden suyun gayraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, varmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır ifadelerini kullanmıştı. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de bu sözlere karşılık olarak bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihbaç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini bulmak istemiyoruz. Gider artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar demişti. Arınç'tan çok sert açıklama. Bülent Arınç, Metinler'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı. Paylaşımına iki payetsiz muhtelis ve Metinler, sözün sana, notunu düşen Arınç şu ifade gerekindendir. İnsan omurgası oturt kemikten oluşur. Senin ise yalan, iftira hasetten ibaret uç kıkırdaktan müteşekkir. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için zildir. Anla. Gerektiği zaman, hadsize dini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür. AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsının partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor? Bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun. Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. Hadep'te siyaset yaparken milli görüş yıllarından nedamet getirdi. Liberal oğlun, Kürtlüğünden nedamet buldun? AK Parti çatısı altında siyaset yaparken, nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kurtuda köşede, Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti. Hakaretlerini önce PKK kontrosu diyerek rehdettim, bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldı. Özel hayatım, dünün ve bugünün alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşulur. Benim aidiyetim ne kişilere, ne de kişilerden iddik bulmuş kurumlarıdır. Yalnızca Yüce Allah'a ve O'nun bana emrettiği değerler bütününe sadık. O yüzden hangi mevkide olursam olayım doğru bildiklerimi her daim söyledi. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedi. Sizlerin dava dediği şey, dünyanın ihtiraslara bakmış. Eğilmedim, yıkılmedim. Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtında huzur ve sükunetle oturmakta. Sizlerin bugün dava dediği şey, dünyevi ihtiraslara bakmış. Gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Fikirlerim, idealleri ve davamın bahçesinde gönlün ferahtadır. Bu bahçeyi terk edenler ise rezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve hakkın terazisinde bir uç tuyu kadar sirket çekememektedir. Maalesef davamın değerler bütününü hazmetmişler azınlıkta kalırken sen ve senin gibilerin çoğunluğu galeri çaldı. Geceleri başımı yastığa koyarken hayıplandığın tek şey budur. Çirkin, kabak, ahlak ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen de bir Türk kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın. Metin Er'den Yanıt Metinler Er, yazılı açıklamasına attığı tehlike yanıt verdi akşam bit TV kanalında konuşacağını söyleyen Metiner, yüreğin yetiyorsa bağlı karşımızda konuşursun bekliyorum dedi Metiner şu ifadeleri kullandı bak filaların bu akşam saat 20 haber Globalde katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir anlatacağım yüreğin yetiyorsa bağlan karşımızda konuşursun bekliyorum majestelerinin gazetecileri kimdir bilme ama onlar, her kimse susmak yakışmıyor onlara. Çok yazık. Onlar susunca konuşmak bize düştü. Akşam Haber Global'da hak ettiğin cevabı fazlasıyla alacaksın. Bahçeli'den Metinere Destek Metiner bir sonraki paylaşımında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek, az önce MHP'nin bilgi Genel Başkanı Saygılar Devlet Bahçeli aradı. Destek sözleri benim için umurların en büyüğüdür. Kendisine en kalbi şükranlarımı gülmekte arz edelim ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-21'e kadar yerler. Türkiye Gülence bu olay konuştuğu savcının sözleri ayakta uzun süre alkışlandı. 27 Ekim'de denizde yaşanan cinayet Türkiye'nin kanı dondurmuştu. Gülerce konucuların olayda Furkan Zıvıncı 25 yaşındaki gıda mühendisliği şevklenmişlerini 11 yerinden bıçaklamıştı. Savcı Zıvıncı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ile ve takdir indirimlerini de uygulanmamasını istediği mütalaasını veren savcı mahkeme salonunda uzun süre ayakta alkıştı. Türkiye günlerce Şebnemşir'in cinayetini konuşmuştu. Savcının sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. 27 Ekim'de Denizli'de yaşanan cinayet Türkiye'nin kanını doldurmuştu. Günlerce konuşulan olayda Furkan Zıvıncı 25 yaşındaki da mühendisi Şebnemşir'i 11 yerinden bıçaklamıştı. Savcı, Zıvıncı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çekilerek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış nebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve takdir indirimlerinin yolu bulanlamasını istedi. Mutalasını veren savcı mahkeme salonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Denizli'de gıda mühendisi sevgilisi Şednem Şirin'i 25 bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Furkan Zılıncı'nın 25 yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Zılıncı'ya, Şirin'i tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürdüğü gerekçesiyle indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müddet hapis cezası verilmesi istenmesini, salondakiler ayağa kalkıp, uzun süre alkışladı. 11 yerinden vahşice bıçakladı. Olay, geçen yıl 27 Ekim'de saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 sokaktaki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Çirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga Zılıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunu 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken durdu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan Furkan Zılıncı'yı, Saltak Caddesi'nde buldu, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı. Zıbıncı hakkında canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Kırkan Zıbıncı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Öldürülen Şirin'in annesi Ervin Tokat, yakınları ve arkadaşları da duruşmada yerini aldı. Aileyi duruşmada avukatları Osman Tabuk, Yıldırım Aycan, Mustafa Pelek ve Ndeeroğlu temsil etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı İlyahya Altunay'da müdafi olarak hazır bulundu. Şebnem'in yerde yattığını gördü. Duruşmada sanığın babası İsmail Zıbıncı, tanık sıfatıyla ifade verdi. İsmail Zıbıncı cinayet sabahı oğlunun kendisini telefonla aradığını belirtti, o sırada çalışıyordu. Telefonda Şebnem'in öldüğünü söyledi. Mehmetçik mahallesinden onu aldı, panik halindeydi, nasıl olduğunu sordu, hatırlamadı, arkadaşım İlhan Kaya'nın evine bıraktı, daha sonra kardeşi Berkan ve arkadaşım Mustafa Tolgay'la anahtarı alarak apart dairesine gittik. kapıyı açtığımızda Şebnem'in yerde yattığını gördüm. evin içi dağınıktı, Mustafa polisi aradı, daha sonra fıkını arkadaşımın evinden alıp, polise teslim ettim diye konuştu, Birine zarar verebileceğini düşünmedim. Çivim ailesinin avukatlarının sorularına da yanıt veren İsmail Zabıncı, Fulkan'ı araca aldıktan sonra Şevnem'le tartıştıklarını, doğuştuklarını ve öldürdüğünü ayrıca ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Çok panik halindeydi, sakinleşmesi için arkadaşımın evine götürdü. Daha önce bana kızgın olduğu için bileklerini kesmişti. Karasondaki ifademde bıçakla öldürdü demiş olabilirim, hatırlamıyordu. Panik bana beni kurtar. ''Beni götür.'' dedi. ''Polise teslim edeceğini söyledim.'' dedi. Avukatların neden cinayeti öğrendikten hemen sonra değil 1,5 saat sonra olay yerine gitti. ''Şednem belki yaşıyor olabilirdi.'' sorusu üzerine ise baba zılıncı. ''Furkan çok korkmuştu. Çok sinirliydi.'' ''Mustafa, Furkan olayları kurguluyor, Gerçek olmayabilir.'' dedi. ''Ben de birini zarar verebileceğini düşünmedim.'' yanıtını verdi. ''En ağır cezayı aldığını görmek istiyorum.'' Duruşmada Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat da söz alarak şu ifadeleri kullandı. Bugün 230 gün oldu. Şebnem'im gitti. Her gün ölüyorum. Abisi tedavi görüyor. Bu olayda yardımı olan, ikmali olan herkesten sonuna kadar davacıyım. Artık kızımla diğer tarafta kavuşacağız. Bir an önce yanında olmayı istiyorum. Allah ne kadar ömür verdiyse yaşayın. Kızımla kavuşacağım. İki yüz gündür kızımın gül yüzünü, gül kokusunu, nefesini özlüyorum. Dakikaları sayıyorum, saatleri sayıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu dava bir an önce bitsin. Kalbim şevlemsiz olmaya dayanamıyor. Sanın en ağır cezayı aldığını görmek istiyorum. Savcının mutalasını ayakta alkışladılar. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, mutalasını okudu. Savcı Pektaş, kolay günü sandığın, Şirin'i 1,5 saat oturdukları kafenin dışında gözetlediğini, yemek yedikleri yere tesadüflüş gibi gittiğini ve takıntılı olduğunu belirtti. Zılıncının Şirin'i motosikletle bırakacağını söyleyerek kendisinin kaldığı aparta götürdüğüne de mütalaasında yer veren savcı, tartışmaların saat 03.00 sıralarında başladığını, 06.00 sıralarında ise daireden komşuları uyandıracak kadar yüksek sesle çığlıkların yükseldiği kaydetti. Sanırım Şirin'i uzun süre önce öldürmeyi planladığını, üç saat eziyet çektirdiği ve suçunun sabit olduğunu da ifade eden savcı, Zıvıncı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını istedi. Duruşmada son sözleri alınan sanık Furkan Zıvıncı, Şebnem'i takip etmedi. Eve zorla götürmedi. İsteyerek eve geldi. Planlayarak bir şey yapmadı. Olay böyle geliştiği için çok pişmanım dedi. Savcının nitelansını hakkında bir diyecekleri olup olmadığı sorulan mağdur avukatlarından Mustafa Pelik biz savcının nitelansını ancak alkışlıyoruz dedikten sonra salondakiler ayağa kalkıp savcı pek taşı uzun süre alkışladı. Mahkeme heyeti duruşmayı sanık avukatlarının son savunmasını yapması için erteledi. Geneva. Karşı dönmek için tıklayınız. Right here birlikte tarkaver.com hava Bizde yine alan reklamlarda Türkiye uyanmak üzereyle yakşamlar yere son çıkan